Allah dilemedikçe onlar dilemeyeceğinden Allah dilediğinde onların dilememesi ve Allah dilemediğinde onların dilemesi mümkün değildir. Çünkü böyle olması Allah'ın akıllara çirkin ve kötü gösterdiği yalanın yalancılığın alametidir. Allah Teala Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz buyurmuştur. Allah dilemedikçe onlar dileyemeyeceğinden Allah dilediğinde onların dilememesi ve Allah dilemediğinde onların dilemesi mümkün değildir. Çünkü böyle olması Allah dilemediği cismi dilemezsiniz ayeti sebebiyle. Unuttu olursa Allah'ın akıllara çirkin ve kötü gösterdiği yalanın alametidir. Sonra Müslümanlar arasında şöyle söyleme geleneği vardır. Şimdi bu okuduğumuz kısımda bu kalıp tekrarlanıyor, Müslümanların çoğunluğu, Müslümanlar arasındaki gelenek diye. Burada da aynı şekilde giriş yaptığı muadüzü müslümanlar arasında şöyle söylemek geleneği vardır. Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz. Biliyorsunuz haber, bilgi kaynağı olarak muadüzüde önemli bir yeri var. Ee, bir, başka bir gruba, yani yalan söyleme ihtimali düşünlemeyecek nesil diğer bir nesile bir bilgi aktarıyorsa o haber, değeri taşıyor, mütevatir haber kabul edilir. Oraya akfen Müslümanlar kullanılıyor, Müslümanlardan bir nesil diğer nesile aktara aktara gelenek oluşmuştur. Bu geleneğe göre Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz, yaygındır. Yani Müslümanların kalbinde bu sözün doğruluğuna dair hiçbir şüphe yoktur. Herkene mütevâti atfen yalan söyleme ihtimali olmayan bir grubun diğer grubu aktarması gerekiyordu. Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz. Bu e, kabulde Müslümanların kalbinde bu sözün doğruluğuna dair hiçbir şüphe yoktur. İnsanların hem özgür seçimleriyle hem de zorunluluk gereği yaptıkları fiillerin Allah'ın dilemesiyle olduğuna dair zihinlerde hiçbir karşıt düşünce yoktur. Allah bir şeyi diler de gerçekleşmez ve gerçekleşmemesini diler de gerçekleşirse, Allah'ın dilediği şeyin gerçekleşmesi gerçekleşmemesinden ve dilemediği şeyin gerçekleşmemesi gerçekleşmesinden onun ruhiyet sıfatlarından olmaya daha layık olmaz. Genelde bu ayet atıf yaptı. Allah dilemediği şeyi diyemezsiniz Dolayısıyla bu ayet hüküm geçerlidir. Her şeyin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 Her şeyin bir yeri vardır. Bilakis ikincisi, ikincinin birinci irtim gelmesi onların nazarında bir problem teşkil etmez. Ayrıca Müslümanların şöyle bir geleneği vardır. Gene aynı kalıp. Müslümanların şöyle bir geleneği vardır. Müslümanlar verdikleri sözü tutamayacaklarından ve yemini bozmaktan korktuklarında inşallah Allah izin verirse derler. Verdikleri sözü tutamayacaklarından ve yemini bozmaktan korktuklarında İnşallah Allah izin verirse derler. Dolayısıyla Müslümanların genelinin inancının Mu'tezile ortalığı karıştırıp bulandırmadan önce bir ve aynı olduğu sabit olmuştur. Bu da önemli bir tespit. Mu'tezile ortaya çıkıp da Müslümanların aklını bulandırmadan önce Müslümanların genelinin, çoğunluğunun inancının bir ve aynı olduğu sabit olmuştur. Bu durum, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisindeki duruma belirlemektedir. Her çocuk fıtrat üzere doğar. Ancak yaşadığı çevre, anne ve babası onun Yahudi, Hristiyan ve müeccüsü yapar. Bu hadiste zikredilen kimselerden yani anne ve babadan sadır olan kafa bulandırma gelinceye kadar insanların fıtratlarının Allah'ın birliği inancı üzere, o fıtrat üzere olduğunu gösterir. Benzer şekilde Allah'ın dilemesi, Allah'ın meşiyeti, inancı mutezirenin sebep olduğu kafa karışıklığı ortaya çıkıncaya kadar herkes tarafından benimseniyordu. Şuradaki ayet Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Bu nasıl anlaşılmış Müslümanlar arasında? Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz. Müslümanların genel inancı, mutezile ortaya çıkıp karıştırmadan, bulandırmadan önce bir ve aynı oldu, sabit olmuştur. Allah'ın dilemesi inancı, muhtecilerin sebep olduğu kafa karışıklığı ortaya çıkır diye kadar herkes tarafından denetleniyordu. Yine insanlar nezdinde şöyle bir gelenek de vardır. Gene aynı şekilde Müslümanların çoğu arasında yaygın bir gelenek. İnsanlar Allah'ın kendileri hakkında kolaylık ve iyilik dilemesi için eğer bir dileme varsa tam bir kalp uzarı ile ona dua ederler. Allah'ın kendilerine kolaylık ve iyilik vermesi için eğer bir dileme varsa tam bir kalp huzuru ile ona dua ederler. Ayrıca iblisin dilediği olur, dilemediği olmaz şeklinde bir anlayışı benimsemek Müslümanların gönüllerine, gönüllerinde yer bulamamıştır. Yani birkaç ayet nasıldı? Allah Dilemediği, siz dileyemezsiniz, Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz. Bunun zıttı, iblisin dediği olur, dilemediği olmaz şeklinde bir anlayış, Müslümanların gönüllerinde yer bulmamıştır. Halbuki alemde sayılamayacak kadar çok kötülüğün varlığı, varlığa geldiği, iyiliğin alemdeki kötülüklerin dışında olduğu ve iblisin dilemesinin kötülükten taraf olduğu bilinmektedir yaşadığımız evrende sayılamayacak kadar çok kötülüğün var olduğu, iyiliğin alemdeki kötülüklerin dışında olduğu ve ilhisin dilemesinin kötülükten, ilhisin istemesinin kötülükten taraf olduğu bilinmektedir. Şu halde eşyanın hakikatlerinin Allah'ın onlar hakkındaki dilemesine bağlı olarak gerçekleştiği eşyaya varlıklar Onların gerçekleşmesi Allah'ın ondan hakkındaki dilemesine bağlı olarak gerçekleştiği, yine onun dilemesi ile gerçekleşmekten alıkonu bulu, sabit olmuştur. Bu yüzden Müslümanlar eşyanın hakikatlerinin Allah'a Nispet edildiğini güzel görür, ibdiye ve başka isyankarlara Nispet edilmesini çirkin görürler. Bu yüzden Müslümanlar varlıkların gerçekleşmesini her türlü şahdan Allah'a atfına, güzel görürler. İmdise veya başka isyakarlara hismet edilmesini çirkin görürler. Sonra aklın zorunluluğunun gerektirdiğini akli olarak, kesin olarak anlaşılan, ulaşılan zorunluluğun gerektirdiği dikkate almak da bunu yani Allah'ın dilemesinin varlığını gerektirir. Çünkü herkes dininin güzellik, çirkinlik Az acı, sevgi, öfke ve benzer yönlerden zaman zaman istediği gibi çıkmadığına bilir. Herkes fiilinin güzellik çizgimiz. Az acı, sevgi, öfke ve benzer yönlerde her zaman istediği gibi çıkmadığını bilir. Şu halde insanların fiillerinin ortaya çıkışında bir başkasının iradesi vardır. O iradeye göre fiiller şekillenir. Dünkü okuduğumuz yerde vardı yani kişi. Yüzde yüz iradesini kullanıp intihar etmek için e, kesin öleceği bir yerde intihara teşebbüs ediyor e, oto durumlar olabilir, engelleme, kötülüğü engelleme olabilir ama istisnai şeyler. Yine bir başkasının hükümranlık alanında onun istemediği ve dilemediği şekilde bir şeyi varlığa getirmek, o kişinin zayıflık ve boyun eğdirilmiş alametidir. Bu da genel kabul, yani bir başkasının hükümranlığı altında, O'nun istemediği, dilemediği şekilde bir şeyi varlığa getirmek, yapmak o hükümler olan kişinin zayıflık ve boyun eğilmişliğinin alametidir. E, bu nitelikte birinin Rab ve ilah olması mümkün değildir. Bu yüzden Allah'ın dileme ile müntelenmesi gerekir. E, Allah'ın irade sıfatının olduğu, eşiyetinin olduğu kabul etmek gerekir. Bu aynı kısım Bekir Topaloğlu Hoca'nın çevresinde şöyle yer almış. Allah'ın iradesinin umumi oluşuyla nitelemek gerekir. Aynı şey yani Allah'ın iradesinin meşe olduğunu kabul etmek gerekir. Yine Allah Teala, şimdi buraya kadar anlattığımız niye önemli? Bu muhtezil anlayışına göre e, kul kendisine verilen güç, irade kudretle, Allah'ın tasarrufu olmadan kendi yapıyor ediyor diye düşünüyorlar. Onların nispetle söylüyor. Bir hüküm hükümler kendi hüküm alanında e, kendi istemediğine zıddına şeyler olmasına izin vermez. Onu Apten söyledi. Yine Allah Teala kafirlerin kendisinin onların olacaklarını bildiği ve haber verdiği şekilde farklı olmalarını bileseydi, burada olacaklarını bildiği önemli. Allah biliyor ama bildiği şey olacak şekilde, onların yapacakları olacağı şekilde bilmek anlamında. Allah Teala kafirlerin kendisinin onların olacaklarını bildiği ve haber verdiği şekilde farklı olmalarını bileseydi, kendisinin yalancı ve sefih olmasını istemiş olurdu. Böyle bir isteği olan kimsenin ise ilah ve Rabb olması cariz değildir. Yani kafir, kafir olmayı biliyor, Allah onların öyle bileceğini biliyor. Dolayısıyla küfrü dileyen küfür dilemiş oluyor, iman dileyen iman dilemiş oluyor. Yukarıda geçmişti. Allah, umumi iradesi var ama Allah iyiliği emreder, küfrü emretmez. İyiliğe rızası vardır, kötülüğün rızası yoktur. Burada da küfür küfrünün rızası yoktur ama o kişiyi tercih edip küfrü seçtiği için Allah da onun olacağını bilir. Allah Teala kafirlerin, kendisinin onların olacaklarını bildiği ve haberi verdiği şekilde farklı olmalarını dilseydi, kendisinin yalancı ve sikri olmasını istemiş olurdu. Böyle bir isteği olan kimsenin ise ilah ve Rab olması caiz değildir. Yine hikmet bakış açısından şu kabul etmek gerekir. Adalet olarak, adalet bakışıyla olaylara bakışabilir. Hikmet açısından bakabiliriz. Hikmet açısından bakılırsa, şunun kabul edilmesi gerekir. Bir eylemde bulunan ama o eylemin üreteceği sonuçtan başka farklı sonucu isteyen kimse, ya fiillerin sonuçlarını bilmeye ya da o fiili boş yere yapan biridir. Bir eylemde bulunan, düşünelim. O eylemde bulunan ama o eylemin üreteceği sonuçtan başka farklı sonucu isteyen kimse. Ya fiillerin sonuçlarını bilmeyen ya da o fiili boş yere yapan biridir. Şimdi yazı yazmak isteyen biri düşünün. Yazı yazma eyleminde yazının yazılması amaçlanır. Yazı yazma eyleminde bulunuyor ama yazmanın dışında bir amaç gidiyor. Bu durumda ya fiilin sonucunu bilmez, yani yazdığın anda yazının ortaya yani bilmez veya e, fiilini boş yere yapar. Halbuki Allah Teala bu iki nitelikten yani fiillerin sonucunu bilmemekten ve boş yere anlamsız, abes fiil yapmaktan yücedir. Kabul edileceği üzere olmayacağını bildiği bir şey için bina yapan kimsenin bu eylemi abestir. Olmayacağını bildiği bir şey için bina yapan kimsenin bu eylemi abestir, anlamsızdır. Ancak o fiille istediğinden, amaçladığından başka bir şey oluşursa o şey bilmiyor demektir. Dolayısıyla bir fiilde bulunan kişi e, fiilin sonucunu bilmesi gerekir. E, amaçladığı şeyi göre fiil yapması gerekir. Bunlar olmuyorsa o, o yaptığı fiil anlamsızdır, abesidir. O fiille istediğinden, amaçladığından başka bir şey ortaya çıkarsa da o yaptığı fiili bilminör demektir. E, yine şahit de şu alemde bilinen yanlış iki türlüdür. Bir, fiilin kişinin bilmediği şekilde sonuçlanması. Fiilin e, kişinin bilmediği şekilde sonuçlanması. iki fiilin istemediği şekilde sonuçlanması. Allah Teala insanlara verdiği şeylerle, o şeylerle gerçekleşen sonuçtan başkasını isteseydi, onun fiili kendisinin bize öğrettiği yanlış fiil tanımına göre yanlış olurdu. Yine e, şahit de işlerin yürüyüş çizgisine göre, yaşadığımız dünyada işlerin e, işleyiş akışına göre kendisine düşman olmayı seçen kişiyle dost olmak isteyen kimse zayıflık ve korkaklığı sebebiyle böyle davranır. Kendisine düşman olmayı seçen biriyle dost olmayı seçen kimse zayıflık veya korkaklığı sebebiyle böyle davranır. Şu halde Allah Teala'nın İblis'e ve kendisine düşman olan, mesela kafire, dost olmayı istemesi mümkün değildir. Düşmanlığına dost olmaya çalışıyorsa ya zayıflık veya korkaklık sebebiyle bunu yapar. Allah'ın İblis'e veya kendisine düşman olan, mesela kafire, dost olmayı istemesi mümkün değildir. Yine bir kimsenin fiilinin ihtiyari olmasının şartı iradedir. Bir kişinin yaptığı fiili özgür seçimiyle yapmasının şartı irade kullanmasıdır, iradeli olmasıdır. Diğer zorunluluk olan baskı altında, zorunluluk olan mecburen yapan kimse o fiili irade ile yapmış olmaz. Allah kulun fiilinin nasılsa öylece olması için irade etmemiş olsaydı, Allah bu bel belirleme içinde zorunlu olurdu. Allah kulun fiilinin nasılsa öylece olması için irade etmemiş olsaydı, Allah bu belirlemeyi için zorunlu olurdu. Bu yüzden A şahsının, B şahsının fiilinde iradesinin olması mümkün değildir. Zira B şahsının fiili A şahsının istediği gibi çıkamaz ve ona irade değil, temenni beklenti denir. Şu halde Allah'ın irade etmediği, istemediği bir şeyin olduğu varsayılırsa, Allah'ın iradesi temenni konumuna düşer. A şahsının, B şahsının fiilinde iradesinin olması mümkün mümkündeyizdir. B şahsının fiilik, A şahsının istediği gibi çıkamaz ve ona irade değil, temenni, beklenti denir. Allah'ın irade etmediği, istemediği bir şeyin olduğu varsayılırsa, Allah'ın iradesi temenni konumları şer. Bunlara niye dönüp dolaşıp aynı şeyler geliyor? Ee, kafirin inkar etmesi, e, ateistin olması, Allah'ın istemediği şeylerin olması, bunlar e, niye bu buluyor? Onlarla bağlantılı. Allah, şu yukarıda da geçmişti, kişinin tercihini biliyor. Tercihini bildiği için o kişi kendi terbiye etmiş, kendisi yapmış oluyor. Ama Allah e, Neresi? Şurası. Ee, i̇nsanların iman etmesini temenni etti ama kafir iman etmedi gibi söylenemez. Allah herkese irade verdiği için, e, Müslüman iradesini iman etmekten yana kullanıyor. Allah onun iman edeceğini bildiği için iman edecek diye irade ediyor. Karşı taraftaki kişi iradesiyle inkar edeceğini bildiği için o da inkar edecek diye irade etmiş oluyor. Yoksa Allah hepsi iman edecek diye irade etti, e, çarpır da etmedi. Dolayısıyla Allah'ın iradesi temelinin konumundadır, denemez. Göre. Buradaki temel, e, daha sonra da geçecek kelime, olacakları bilmesi Allah'ın olacakları bilmesi. E, kişinin tercihini o şekilde kullanacağını bilmesi. Yine Allah peygamberin, peygamberliğinin insan sözüyle olduğunu bizim için takdir etmiş olsa, ve dolayısıyla biz de peygamberliğin öyle olduğu kanaatinde olsak bizim peygamberliği mucize olması yönünde istememiz bizim için günah olur. Ama peygamber için günah olmaz. Şimdi yukarıdaki temenni yollar kısmı aşağı not düşmüştüm. Ee, A şahsının, B şahsının fiilinde iradesinin olması mümkün değildir kısmına. Hiçbir kimsenin başkasının fiiline dair bir iradeye sahip olması mümkün değildir. Zira fiilin, verikinin iradesiyle oluşma ihtimali yoktur. Yani herkes kendi iradesini kullanarak fiil yapmış olur. O fiil yaparken iradesi kendi iradesidir. Şu halde Allah'ın irade etmediği, istemediği bir şeyin olduğu varsayılırsa Allah'ın iradesi temenni konumunu düşer. Allah için ise temennik kullanmaması, irade eşitlik işte temennik kullanmaması. Allah peygamberin, peygamberliğinin insan sözüyle olduğunu bizim için takdir etmiş olsa ve dolayısıyla biz de peygamberliğin öyle olduğu kanaatinde olsak bizim peygamberliğe mucize olması yönünden istememiz Bizim için günah olur ama peygamber için günah olmaz. Şu halde Allah kafirin iman etmeyeceğini haber vermiş ve iman fiilinin gerçekleşmediğini bilmiştir. Allah kafirin iman etmeyeceğini haber vermiş ve iman fiilinin gerçekleşmediğini bilmiştir. Buna göre Allah hikmet gereği o iman fiilini dilemez. Allah kafirin iman etmeyeceğini haber vermiş bilmiş, haber vermiş ve iman birinin gerçekleşmediğini bilmiştir. Buna göre Allah hikmet gereği o iman fiilini dilemez. Zira kulun iblis gibi Allah'ın doğru yola ulaşmayacağını bildiği kimseleri Allah'tan doğru yola ulaştırmasını istememesi gerektiği ve dolayısıyla Allah'ın ona hidayet ver dememesi gerektiği zira bunun olmayacağını bildiği hususunda fikir ayrılığı yoktur. Sonra bizim böyle bir şeyi istememiz imkansızdır. Şimdi Allah'ın olmayacağını bildiği şeyi istememiz söz konusu olmadığına göre bunun Allah hakkında söylenmesi de caiz değildir. Çünkü bunu istememiz ancak onun halini bilmediğimiz durumda söz konusu olabilir. Yani örneğin iblis artık iman etmeyecek veya hazırlı bir kesin iman etmeyecek. Onun iman etmesine dair hidayet diye dua etkeni bir yok. Ama şart ne? Halini bildiğim bir durumlarda, yani de olduğu gibi bu durumlarda geçerli bu. Kişinin e, ne yapacağı bilinmiyorsa böyle bir şey e, sınır getirilemez. Allah kafirin iman etmeyeceğini haber vermiş ve iman bilinin gerçekleşmeyeceğini bilmiştir. Buna göre Allah hikmet gereği o iman fiilini dilemez. Sonra Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem Sövmenin mertebe ve günah yönünden İblis'e sövmek gibi olmasını isteyen kimsenin durumunu soralım. Hazreti Peygamber'e sövmenin mertebe ve günah yönünden İblis'e sövmek gibi olmasını isteyen kimsenin durumunu soralım. Böyle biri hadsiz, sefih ve kafir değil midir? E, bu sorunun cevabı kesinlikle evet olmalıdır. Yani ikisi eşit değil. Birisi Allah'ın peygamberi, birisi Allah'ın düşmanı. İkisine söylemenin, e, günahının aynı olmasını isteyen kimsenin durumu ne olmuş? Böyle bir hadsiz, müstefi ve kafif değil midir? Bu sorunun cevabı kesinlikle evet olmalıdır. E, sonra şöyle sorulur. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem sövmenin başka insanlardan birine sövmekle kıyaslanamayacak kadar korkunç bir olay olmasını isteyen kimse övgüye layık değil midir? Bunun cevabı evettir. Hazreti Peygamber'e sövmenin başka insanlardan birine sövmekle kıyaslanamayacak kadar korkunç bir olay olmasını isteyen kimseye övgüye layık değil midir? Cevabı evet olmalıdır. Bu kez şöyle sorulur o halde bu kişi bu sövme fiilinin kimden sadır olmasını ister. Çünkü bu fiilin büyük, küçük vesaireki hiç kimseden sadır olmaması imkansızdır. Ve mutlaka birilerinden çıkması gerekir. Birilerinden bu olaylar sadır olur. Dolayısıyla şöyle demesi gerekir. Bu fiilin kafirden sadır olması gerekir. Bu da küfrü kafirliği dilemenin eleştirilemeyeceği bir yönden ki bu yön Hazreti Peygamber'e sövme kötülüğünü isteyen kimsenin kafir olmasını dileme yönündürsün. Küfür fiilini dilemenin caiz olduğuna delalet eder. Başarıya ulaştıran Allah'ın Hazreti Peygamber'e dil tutan birinin aks küfür edeceğini dilemek son teşkil etmez. Hazreti Peygamber'e sürme kötülüğünü işleyen kimsenin kafir olmasını dileme, küfür fiilini dilemenin caiz olduğuna delalet eder. Normalde insanın ee, küfür düşmesini istemek değil, hafif peygamber gibi birine e, sürme fiilini yapıyorsa artık bilerek, isteyerek yaptığı için o kişinin küfe düşmesini dilemek caiz hale gelir. Sonra muhteşemlerin dayandığı esas şudur. Muhteşemlerin dayandığı esas temel ilke şudur. Allah'ın iradesi yaratmasından başka değildir. Ve Kabe'nin yorumuna göre irade Allah'ın fiilinden mağlup ve zorunlu yani mümkür olmamasından ibarettir. Ne var ki mutezile bu irade anlamını kulların fiillerine de vermiştir. Dolayısıyla anlamı bu olan iradeyi herkese nispet ettikten sonra inkar etmelerin anlamı yoktur. Şimdi... Mu'tezile'ye göre Allah'ın iradesi yaratmasından başka değildir. İradesi yaratmaktır. Yaratmasından başka bir şey değildir. Kervinin yorumuna göre de irade Allah'ın fiilinde e, malum yani boyun eğmiş ve mecbur olmaması anlamındadır. Ne var ki Muhtezile bu irade anlamına kulların fiillerine de vermiştir. Kullar da e, özgür mecbur değil diyerek Kullara da vermiştir. Dolayısıyla anlamı bu olan iradenin herkese nispet ettikten sonra insanlara nispet ettikten sonra irade yoktur diye inkar etmenin anlamı yoktur. Biliyorsunuz de ezeli bir sıfat olarak iradeyi kabul etmiyorlar. Ezeli bir sıfat olarak iradeyi kabul etmiyorlar. İnsanlara bu sıfatı verdikten sonra Allah'a vermediğinin hiçbir anlamı yoktur. Bize göre esas olan şudur. Bize Allah'ın mevcut haliyle kafirlerin fiilini dilemesi hakkında sorulacak olursa, Allah'ın mevcut haliyle kafirlerin fiilini dilemesi hakkında sorulacak olursa, yukarı geçmişti, kafir iradesiyle küfür yoluna girdiği için Allah onun için küfür dilemiş oluyor, yani yaratmış oluyor, Müslüman da iradesiyle doğruyu seçtiği için onun için de Müslüman olmasına irade etmiş oluyor. Bize Allah'ın mevcut haliyle kafirlerin fiilinin dilemesi hakkında sorulacak olursa iki yönde dikkat çekebiliriz. Bir, bu konuda yani kafirlerin küfrünün dilemesi konusunda iradeden anlaşıldığı şekliyle mutlak terimlerle konuşmak ve irade sözcüğünün anlamlarından özellikle birisini belirlememek. Yani kâfirlerle ilgili konu gündemde ise irade kelimesini mutlak kullanmak. Ee, bir anlamı sabitlememek. buna dikkat etmek gerekir. İki ya da e, soranın maksadı anlaşılmadığında veya bu konuda inatçılık yapacağından korkulduğunda irade sözcüğünü mutlak belirsiz şekilde kullanımına engel olmak ya genel mutlak anlamda kullanmak veya karşı tarafın maksada anlaşılmıyorsa inat yapacağından endişe ediliyorsa irade sözcüğünün mutlak e, kullanımına engel olmak. Bu iki şeyden birini yapmak gerekir. Bu ikincisi şöyle söylenmesidir. Yani mutlak iradenin irade yaratmaktır, irade e, rızadır, irade e, mağlup olmamaktır diye bir, bir anlama sabitlenmeden e, mutlak bırakılmasına engel olmak gerekir duruma göre. Bu ikincisi şöyle söylenmelidir. Dilemenin dilsel kullanımda çeşitli anlamları vardır. Yani i̇rade etmenin, neşiyette bulunmanın dilde farklı anlamları vardır. Bunlardan biri temennidir. Temenni etmek, irade etmek, temenni etmek. Birincisi anlam budur. Ee, anlamlara bakıp sonra net net koyalım? Birincisi irade etmek. ikincisi emretmek. Üçüncüsü razı olmak. Dördüncüsü e, mağlubiyetin nef yolunması yani öldür olmak şeklinde anlamları var e, irade kelimesinin bunlardan ilki temenni etmek bu Allah hakkında kullanamaz demiştik yani Allah kaâfirin iman etmesini temenni ediyor denemez e, Bu anlam her şeyle ilgili olarak Allah'tan nefre edilmiştir Allah temenni ede şeklinde bu anlamı vererek hiçbir şekilde bu, bu kelime Allah hakkında kullanılamaz. E niye? Gücü olmayan kişi temenni eder, olsa keşke diye temenni eder. Allah sonucu güçlüler sahibidir. Temenni Allah için kullanılamaz. İkinci anlam emretmek, emretmek. E, dolayısıyla bu faili kınanan her şeyle ilgili olarak Allah'tan nefi edilmiştir. Yani zina eden kişi kınanır, hırsızlık yapan kınanır zulmeden kınanır. Kınanacak fiilleri yapan kişiye Allah bunu emretti denilmez. Ama zıttı ya iyilik yapan şeyleri Allah emretti denilir. Allah namazı emretti, orucu emretti, emretti denilir. Ama kınanacak şeyleri Allah emretti denilmez. 3 bir şeyden razı olmak, onu kabul etmek. E bu da kınanan her fiille ilgili olarak Allah'tan nefiyedilmiştir. Gene kınanan kötü bir fiil yapıldığı zaman Allah Cenah edilmesinden razı oldu, Ayşah veya hırsızlıktan, zulümden razı oldu diye kullanılmaz. iyiliklerle ilgili Allah razı oldu, kullanılır. Dördüncüsü, iradenin, mağlubiyetin nef yolluması ve kişinin, e, fiilin kişinin belirlediği ve dilediği üzere meydana gelmesi. Yani kişinin mutlak e, hür, baskı altında olmadan fiil yapması anlamında olmasıdır. Bizim iradeyi Allah ile ilgili olarak kullandığımız anlam budur. Yani Allah yücedir. Yani hiçbir şekilde baskı altında, sınır altında değildir. Bizim iradeyi Allah ile ilgili olarak kullandığımız anlam budur. Bu anlam üzerinde uzlaşış sağlanmıştır. Yani Allah'ın yüce olduğu, hiç kimsenin baskısı, zorlaması altında olmadığı anlamında irade sahibi olması bu nedenle ittifak sağlanmıştır. Yukarıya affederse Kabe de benzer şey söylemişti. Kabi'nin yorumuna göre Allah fiilinde mağlup ve mecbur olmaması. Şabiye'ye göre irade Allah'ın fiilinde mağlup yani boyun eğmiş veya mecbur olmaması. Maturidi de aynı şeyi söylüyor. Bizim iradeyi verdiğimiz anlam, Allah'la ilgili olarak kullandığımız anlam mağlubiyetin baskı altında olmaması. E, in, nefih bulması ve belirlediği üzere fiilde bulunması anlamındadır. E, zaten bu anlam üzerinde uzlaşı sallanmıştır. Kim iradeye bu anlam verildikten sonra bu anlamı inkar ederse yani iradenin bu anlama geldiğini inkar ederse Allah hakkında ve basit altında olmayan e, yüce irade sahibi olduğunu inkar ederse Dilemeyi kendisiyle kastedilen anlamda almış olur. Bu anlam bize göre Allah hakkında gerektiğidir. Zira Allah her şeyi yaratır. Allah'ın yarattığı şeylerde o şeyleri yapmaya zorunlu olmadığı ve zorlanmış, mecbur olmadığı sabit olmuştur. Ee, okuduğumuz yerlerde sonuç kısmı burası. Zaten e, matur idi. Olaylara tartışmalar anlattıktan sonra bu konuda esas olan şudur diye konuyu özetliyordu. Bu okuduğumuz yerin özetli. Şöyle toparlarsa irade kelimesi birden fazla anlamına gelebilir. Bir tanesi temennidir. Allah irade ediyor yani temenni ediyor anlamda kullanılamaz. İkincisi emretmektir. Allah iyilikleri emrediyor denilir. Allah kötülükleri emrediyor denilmez. Üçüncüsü razı olmak. Allah iyiliklere razı olur denilir. Allah kötülüklere razı oldu denilmez. Dördüncüsü de Allah yücelir. Yani fiillerinde, kasabında, e, mutlak anlamda yücedir anlamında irade kullanılır. Zaten bu anlamda Kabe'yi de aynı şeyi söylüyor. O da şısa Kim iradeyi bu anlam verildikten sonra bu anlamı inkar ederse dilemeyi kendisiyle kastedilen anlamda almış olur. Bu anlam bize göre Allah hakkında gereklidir. Allah'ın yüce olduğu, irade sahibi olduğu anlamı gereklidir Zira Allah her şey yaratır. İradesi olduğu için mutlak anlamda her şeyi yaratır. Allah'ın yarattığı şeylerde o şeyleri yapmaya zorunlu olmadığı ve zorlanmış olmadığı sabittir. Kabe'nin irade konusundaki düşüncelerini eleştirisi. Şimdi Yukarıda Kabe'nin tanımını aktardı. Bunu kabul etti, itiraz etmedi. İrade, Allah'ın fiilinde maaliyot ve zorunlu olmaması, yüce olması. Bunu kabul etti ama eleştireceği yerler de var. Kabe'nin irade konusundaki düşüncelerinin eleştirisi. Şimdi Kabe'nin bu konuda beyan ettiği yanlış görüşlerine işaret edelim. Kabe, kendi kendine insanların Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz. E, bu yaygın sözüyle ne kastedildiğini sorar. Bunlar ne kastediliyor? Allah'ın dilediği olur, dilediği olmaz. Bunlar ne kastediliyor diye sorar. Ve Allah'ın her şeyin yaratıcısıdır. Ayetini yorumlarken sarf ettiği şu sözlerle cevap verir. Hazreti Peygamber'e sövmeyi irade etmede bir özgü yoktur. Bu konuyu yukarıda açıklamıştık. Yani Hazreti Peygamber'e sövmeyi irade etmede bir özgü yoktur. Yani kişi küfre düşer. Bu Yukarıda anlatmıştık. Bu konuyu yukarıda anlatmıştık. Sövmenin hakikati mahiyeti Allah'ın haber verdiği konularda yalancı olmayı istemesinde bulunur. Yoksa Allah'ın ona söylen kimseler, sadır olan söyleme fiilinin kötü olmasını dilemesinde söyleme mahiyeti yoktur. Bu düşüncemizde iradenin yukarıda zikredilen iki şekilde bilinmesi delaleti de. Bir, irade, isteme, haber verilen konuda yalancı olmayı istemek olduğunda bilgisizlik ve yanlışlıktır. İkincisi, irade, Söven kimseden sadır olan sövme fiilinin kötü olmasını dilemek olduğundan hikmettir ve isabet kaydetmedir. Kâbi, ilahi meşiyeti, ilahi dilemeyi, kulu mecbur bırakma ve ona boyun eğdirme anlamında almıştır ki bu yanılgısını daha önce açıklamıştık. Allah'ın dilemesi kulu mecbur eder, onu başka altına alır diye anlamıştır. Bu yanamıcasını daha önce açıklamıştık. Hatırlarsanız dünkü okuduğumuz yerde üç e, ilke saymıştı. İnsan Allah'ın iradesi karşısında hürriyeti yoksun bırakılmış değildir. Öyle anlaşlamasına zul değildir. Diye üç ilke saymıştı. Ee, Kâbi Allah'ın dilemesi kulu mecbur bırakır. Ona on neye dirir anlamında alıyor. E, Madde bu onun yanamıcasıdır. Daha önce açıklamıştık diyor. Çünkü dilemenin bu bağlamda veya başka bağlamlarda mecbur bırakma, boyun eğdirme anlamında olması imkansızdır. Allah'ın iradesinin geçtiği yerlerde insanı mecbur bırakmak, insanı zorla yaptırmak gibi anlamlarda olması imkansızdır. Zira dileme, irade, iman ve küfür, yarancılık ve doğruluk hakkındadır. Allah'ın iradesi, iman, küfür, yarancılık, doğruluk gibi fiiller hakkındadır. Allah küfrü ve yalanı Gerçekte hiç kimseden olmamak kaydıyla yaratmış olsaydı bir şeyi yaratmakla o şeyin kendisini özdeş gören herkesin elinde katip yalancı olurdu. Şimdi burası daha önce okuduğumuz tekrün mükevbe meselesini atıp yapıyor. Bir şeyin bir şeyi yaratmakla o şeyin kendisinin özdeş olması. E, tekrün mükevbe aynı demek. Oysa muhatiflilere göre Tekvin ayrıdır, mükemmel ayrıdır. Bir şeyi yaratmakla o şeyin kendisi özdeş değildir. Oraya atfen diyor ki Allah küfrü ve yalanı gerçekte hiç kimseden olmamak kaydıyla yaratmış olsaydı bir şeyi yaratmakla o şeyin kendisini özdeş gören muhtezler gibi herkes için kafir ve yalancı olmuş olurdu. Dolayısıyla muhtezlerin şöyle demesi gerekir. Müslümanların Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz sözü Allah dileseydi, kafir olurdu ve yalan söylerdi şeklinde yorumlanmalıcı. Bu değil bütün Müslümanların, bir delinin dahi kendi sözünün tercih edilmesine razı olmayacağı bir yorumdur. Yukarıya e, attığım neydi? Allah'ın dilediği olur, dilemediği olmaz sözünü Allah dileseydi, kafir olurdu ve yalan söylerdi gibi anlamak, değil bütün Müslümanların, bir derinin dahi kendi sözünün bu şekilde anlaşılmasına razı olmayacağı bir yorumdur. Sonra Kâbi bir başka tartışmayı gündeme getirerek mevcut tartışmadan uzaklaşmış ve ikinci tartışmayı Müslümanlara bir iftira olarak zikretmiştir. Şu cümle, muhatreden Kabe'nin kitabına okuya okuya, satır satır, satır yorumladığını analiz ettiğini gösteriyor Kâbi, bir başka tartışma gündeme getirerek mevcut tartışmadan uzaklaşmış kitabından ve ikinci tartışmayı Müslümanlara bir iftira olarak sık etmiştir. Kabe, Müslümanların şöyle söylediği iddia eder, Allah'ın sevdiği olur, sevmediği olmaz. Yani Müslümanlar ne diyor? Allah'ın biriydiği biri biri olur, biriydiği biri biri olmaz. Kâbi Allah'ın sevdiği olur, sevmediği olmaz dediğimiz eder. Bu söz değil bir Müslüman da şeytanla dahi duyunlamıştır. Sonra Kâbi Müslümanların şu sözüyle karşı itirazda bulunmuştur. Allah'ın emri geçerlidir ve onun emri çevrilemez. Bu tür iki şekilde yorumlanmıştır. Yani Allah'ın emri geçerlidir, onun emri geri çevrilemez. İki şekilde yorumlanmıştır. Bu emir şu ayette olduğu gibi yaratma emridir. Yani tekbim emridir. Tekbimli emridir. Allah'ın bir şeyi dilediği zaman ona vereceği emir ol demekten ibarettir ve o, ol verir. Buradaki dilemesi yaratma ile ilgili dilemektir. Tekbimle ilgili dilemektir. Allah bir şeyi dilediği zaman ona vereceği emir ol demekten ibarettir. Ve o olu verir. Allah onu yaratır. Birincisi bu anlamda. Bunu hiçbir şey geri çevrilemez bütün yaratma fiili de buna girer ve o da bunun gibidir. İki, Allah'ın emri geçerlidir, onun emri geri çevrilmez. tek teklim yaratmasıdır. İki, emir ile emrin gereğinin gerçekleşmesinin kastedilmesidir ki o da emrin gerçekleştiği yönden gelip çevrilmemesidir. Emrin gerçekleşme sebebinin oluşmadığı bağlamda emir emin olmaktan çıkmaz ama irade ortadan kalkar. Çünkü irade varlıklar emre gelince onunla bir şey vakı olmaz. Bu da hangi de geçmiştir. Emir zorlamaz, irade fiili gerektirir. Daha de geçmiştir. Yani birine, e, namaz kıl diye emrederseniz yapmaya bir emir muhatapta <gülüyor> otomatik sonuç da olmaz. Ama irade öyle değildir. İrade kopya çıkmışsa fiil gerekir. Bu da hangi anlatılmıştı. İrade Fiyili gerektirir bir şey varlıklar, emre gelin de onunla bir şey vaki olmaz, bir sonuç vermez. Görün, e, görülmez mi ki fiilinde iktiyar özgür seçim sahibi olan irade niteliğine sahiptir. Özgürse, fiil yapan bir tümse, irade sıfatına sahiptir. Ona, onu memur, emredilen olduğu söylenemez. Çünkü Allah'ın emredilen olması imkansızdır. Kâbi, o herkes için bir öğüktürs. Özellikle sizden doğru yolda gitmek isteyenler için. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Ayeti hakkında şöyle söyler. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Ayet hakkında şöyle söyler. Ayete geçen doğru yoldan gitmek, istikamet kulun dilemesi gelir. Bu düşünce yanlıştır. Zira bu durumda Allah bir şeyleri dilemesine rağmen gerçekleşmemiş olur. Bu düşünce yanlıştır. Bu durumda Allah'ın bir şeyleri dilemesine rağmen gerçekleşmemiş olur. Şu halde olacak şeylerin olması ancak şu dediğimiz şekilde mümkün olur. Allah dilerse o şey kaçınılmaz şekilde gerçekleşir. Yani yukarıdan anlatılmıştı. Işte, Allah bir şeyi olmasını irade ettiği halde olmaması düşünülemez. Allah dilerse o şey kaçınılmaz şekilde gerçekleşir. Ama burada şu iki ayrım önemli. Birincisi yaratmakla ilgili. Yaratmayı ister, yaratır. Diğeri de emirle ilgili. Allah namaz kılmasını ister, iman edilmesini emreder. Ama buradaki irade etmesi otomatik sonuç olmaz. İsteyen iman eder, isteyen etmez. Çünkü emirle irade farklıdır. Emir, akumatik uygulamaya geçmez. Ama irade ilgili gerektirir. Allah dilerse o şey kaçırma şekilde yetiştirir. Buradaki yaratma anlamında Sonra Kâbi şöyle demiştir. Allah kendisine sövülmesini ister mi? Kâbi'nin sorusu yanlıştır. Allah kendisine sövülmesini ister mi? İrade eder mi? Kâbi'nin sorusu yanlıştır. İletişe şöyle sorulmalıdır. Allah söven kimseden sadır olan sövme fiilinin çirkin ve öfke doğuran bir şey olmasını ister mi? Sonra şöyle demiştir. Böyle bir şeyden Allah'a sanıyorum. Yani Kâbi söylüyor. Böyle bir şeyden Allah'a sanıyorum. Çünkü Allah sövünmeyi yasaklamış ve bu fiille öfkelenmiştir. Hikmetli kimse bunu yapmaz. Kendisine sövünmesini istemez. E, hatırlarsanız ifade geçmişti. Nerede? Şurada. Bunu muhafifte zaten söylüyor. E, Allah e, iyi fiillerden aralıyordur, haram fiiller emretmez. Bunu zaten söylemiştim. Allah söylemeyi yasaklamış ve bu fiili e, öfkelenmiştir. Hikmeti kimse bunu yapmaz. Şey, Allah ona rahmet eylesine şöyle demiştir. Kâbiye şöyle sorulur. Hakim, dilediği takdirde yalancı ve sefih olacak şeyi diler mi? Hakim bir kimse, irade ettiği zaman yalancı ve sefih durumuna düşeceği bir şeyi diler mi? Cevap olarak evet. Diler derse, hakim'i bilmediği ortaya çıkar. Hakim, e, fiilin sonuçlarını düşünen, hükümetli iş yapan kişi, böyle bir kişi, kişi, irade ettiği zaman kendisini yalancı ve sefih, haklısız durumuna düşürecek bir şeyi yapmayı diler mi? Cevap olarak, evet. Diler derse, hakim. Hakimin kim olduğunu bilmediği ortaya çıkar. Hakimi anlamadığı ortaya çıkar. Hayır, dilemez derse, Allah'ın dilemesi olduğunu kabul etmesi gerekir. Yani Allah'ın irade sıfatının olduğunu kabul etmesi gerekir. Çünkü Allah'ın dilemesinden mu yalancı ve sefil olmasını gerektirir. Allah'ın irade sıfatının olmaması, onun yalancı ve sefil olmasını gerektirir. Burada yapmaya çalıştığı şey ne? cari'yi, irade Allah'ın sıfatıdır, ezelî sıfatıdır, bunu anlatma noktasına sıkıştırmaya çalışıyorum. Allah'ın yasaklaması ve öfkelenmesi yani gazabı burada söz konusu ettiğimiz yönden yani dileme yönünden değildir. Burada zikrettiğimiz şeyler ki birilerinin Allah tarafından yaratılmışlığını ispat konusunda yeterlidir. Şimdi Allah kendisine düşman olmayı seçildiğini bildiği kimsenin kendisine düşman olmasını istemişse bu kendisinden zayıflık anlamının uzaklaşması ve o kimsenin kendisinden ve fiilinde müştani olduğunun ortaya çıkması içindir. Allah kendisine düşman olmayı seçeceğini bildiği kimsenin kendisine düşman olmasını istemişse, bu kendisinden zayıflık anlamının uzaklaşması ve o kimsenin kendisinden ve fiilinde Müstani olduğunun ortaya çıkması içindir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurur, Allah bütün alemlerden müstaniyidir. Allah bütün alemlerden yücedir. Buradaki çok geçiyor bir kelimesi. Zengin anlamında, zenginlik derken maddi zenginlik değil, hiçbir şeye muhtaç olmayan anlamında. Allah alemlerden yücedir. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir anlamında. Bunun zıftı fakir, fakir, muhtaçtır. Allah ganiyidir, onun dışındakiler fakirdir. Nitekim allah Teala şöyle buyurur, Allah bütün alemlerden yügyedir. Ee, hiçbir bir şey mutfaşı değildir. Kâbi, iradenin anlamının yenilik bilmemek, yenilmezlik olduğunu iddia etmiştir. İrade, yenilmezlik, mağlup olmamak olduğunu iddia etmiştir. Ama bu açıklamasında yenilgi anlamı vardır. Yukarıda hatırlarsanız Kabe'nin tanımı geçmişti. Yani mağlup olmamak, baskı halkında olmamak, münezhubi olmamak anlamlarını vermişti. E, oysa burada yaptığı tanımda yenilgi anlamı vardır. Dolayısıyla onun diyeceği her şey birinci soruya. Yani hakim, dilediği takdirde yalandı ve seyir olacağını şey mi sorusuna döner, orada cevap olur. Kabe'nin muhabbet ve rıza ile alakalı verdiği cevaba gelince şöyle demek caiz olmaz. Allah iblisi sever ve ondan razı olur. Demek caiz olmaz. Allah sevinen şeyleri de sever, razı olur, denemez. E ne kadar Allah bunların var olmasını dilemişse de, yani bunları yaratmışsa da böyle bir şey söylenemez. Gene yukarıya dönersek, genel ülke çerçeve burası. Allah e, iyiliği emreder, kötülüğü emretmez. Allah iyilikten razı olur, kötülükten razı olmaz. Buradaki gelen ilke kapsamında Allah güdüzsü sever, ondan razı olur, denemez. Allah pis ve iğrenç şeyleri sever, razı olur, denemez. Her ne kadar Allah bunların var olmasını direkt, irade etmiş, yaratmışsa da e, özellikle Allah pis şeyi sever gibi Çünkü burada hakayet kullanmamaz vardır, kasıt herkarektir. Aynı durum küfür fiili, çirkin suret ve cevherler hakkında geçerlidir. Allah küfür sever, Allah çirkin şeyleri sever, Allah pis maddeleri sever gibi cümlelerde kullanılamaz. Allah'ın bunları dilemiş olmakla beraber, yani yukageleşmiş de teklim yaratmakla, bunları var etmekle birlikte Allah'ın bunları sevdiği söylenemez. Kâbi, Allah'ın dilemediği şeylerin onları dilemiş olsaydı mümkün artış sağlayacağı şeklindeki itiraza rıza ve sevgi, rıza ve muhabbet temelinde cevap vermiştir. Ancak biz onun fiili olması açısından irade ile rıza muhabbet arasındaki farkı belirtmiştik. Ve fark neydi? Allah'ın iradesi vardır. Ama Allah iradesi, rıza anlamındaysa iyiliklere rızası vardır. kötülüklere rızası yoktur. Allah'ın e, İngilizlere muhabbeti vardır, Kötületlere muhabbeti yoktur. Arada böyle bir fark var. Daha önce açıklamıştık. Sonra Kabe'nin sözüne şöyle devam etmiştir. Kabe'nin sözüne şöyle devam etmiştir. Allah engellemeye güç getirip de engelleyemez ise kendisi bu engellenme engelleme fiilinden engellenmiş olmaz. Allah engellemeye güç getirip de Engelleyemezse kendisi bu engelleme fiilinden engellemiş olmaz. Bu durumda ona şöyle karşılık verilir. Allah engellemeye bir getirip de bunu irade etmezse iradesinin olmayıcı bir yetmediğine telaret eder. Bunu ortaya koyan istedilerlerden biri sudur. Allah kafirleri Müslüman olmaya boyun eğirse ve onlar bu boyun eğdirmeye rağmen Müslüman olmasalar, bu durum Allah'ın buna güç yetiremediğini gösterir. Bu da üstünlükle bunu eldirmenin şahitliki anlamıdır. Yani Allah zorla kâfirleri Müslüman yapmaya iradesini kullansa bunlar herhalde onlar, onlar Müslüman olmasalar, böyle bir şey düşünülse, tasavun edilse bu durumda Allah'ın güç yetiremediği anlamıçlar. Böyle bir anlam ise üstün galip bir için, yüce, kudret, güç sahibi bir için ise düşünülemez. Tabi, kafirlerin iman fiilini terk etmeleri ile ilahi irade ve dileme, fikrine karşı çıkmıştır. Ona şöyle cevap verilir. Kafirlerin iman fiilini terk etmelerinde Allah'ın iradesine bir karşıtlık yoktur. Kafirlerin imanı terk edip kafir olmalarında Allah'ın iradesine bir karşıtlık yoktur. Dolayısıyla bu terk Allah'ın dilemediği şeyin mülkünde dahil olması katayip göresine değerlendirilir. Yani Allah'ın bazı şeyleri yapmama, güç ve imkanına da sahip olduğu şeklinde anlaşılır. Kâbi'ye fiilleri engellememenin güç yetirememeye değil dinlememeye delalet ettiği düşüncesine şahit alemdeki benzeri ile karşı iddiazda bulunmuştur. Ancak bu iki yönden yanlıştır. Bizim yeryüzü hükümdarlarımız engellemeye güç yetiremezler. Böyle olmasaydı istemedikleri her şeyi engellerlerdi. Yani dünyada bir güçlü bir var. İstemedikleri şeyler oluyorsa onları engellemeye güç yetiremedikleri anlaşılır. Yoksa güçleri olsaydı istemedikleri her şeyi engellerlerdi. İki, bu yani insanların fiillerinin yaratılmışlığı yüzü krallarının mülkü ve hükümranlığı altında değildir. Zira yeryüzü, krallarının, başkalarının fiiller üzerinde mülkü ve hükümranlığı yoktur. Yani i̇nsanların fiillerinin yaratılması, irade edilmesi meselesi ise yeryüzündeki insanların, kralların başkalarının fiillerinin yaratılması üzerine bir etkileri, müşteri yoktur. Sonra Kabe kendi kendine şöyle bir soru yönetmiştir. Bir şeyin Allah'ın bilgisi dışında kalması, bilgisizliği gerektiriyorsa bir şeyin Allah'ın bilgisi ilmi dışında olması onun ilminde her şey bilgisizliği gerektiriyorsa iradesinin dışında kalması niçin bir eksikliği yani ailesi gerektirmesi? Kabe bu soruya şöyle cevap vermiştir. Bir şeyin Allah'ın iradesinin dışında kalması eksiklik değil, hoşlanmama. Kerahet gerektirir. Kendisi böyle cevap vermiş. Allah'ın iradesinin dışında olan şeyler kerahet anlamındadır. Bu cevaba şöyle itiraz edilir. Yasaklamayı gerektiren hoşlanmama da böyledir. Yani hoşlanmama, kerahet, irade etmemeyi gerektirseydi yasaklamayı da gerektirmezdi. yasaklama yasaklamada bir iradedir. Mağlubiyet de eksiklik doğurur. Allah'ın kitabında sevgi, rıza sevgi muhabbet, irade dilleme arasında fark olduğunun delili vardır. Ki şu ayet bunlardan biridir. O kullarının küfrüne rıza göstermez. Yani muhabbet rıza arasında fark var. Allah iyilikler rızası vardır, kötülükleri yoktur. Allah e, iyiliklerin olmasını diler, kötülükleri emretmez. Bunlar arasında fark vardır. Ayetlerde de buna delil vardır. O kullarının köşüne rıza göstermez. Allah bozgunculuğu sevmez. Yani bozgunculuğa muhabbeti yoktur. Allah tövbe edenleri sever. Allah aşırıya gidenleri sevmez. Allah dileme konusunda şöyle buyurmuştur. Allah dilediğini şaşırtı, dilediğini de doğru yola iletiştir. Sevgi ve rızanın özel olduğunu, buna karşılık dileme ve iradenin genel olduğunu gerektiren ayetler de dikkate alınmalıdır. Yukarıda geçmişti. İrade hangi anlamda? Temenni anlamında mı? E, rıza anlamında mı? Emir anlamında mı? Hangi anlamda? Buna dikkat etmek gerekir. Sevgi, muhabbet ve rızanın özel olduğunu, yani iyiliklere, muhabbet ve rızasının olduğu, kötü olmadığını bilmek gerekir. Buna karşılık, irade ve meşiyet ve iradenin genel olduğunu gerektiren ayetlerde vardır. Yani Allah'ın irade ve meşiyetinin genel anlamda kullanıldığı mutlak anlamda kullanıldığı ayetlerde vardır. Bunlar dikkat alınmalıdır. Ayrıca Allah Teala de irade ve meşiyet dileme ile nitelenirken rıza ve sevgi ile nitelenmez. Allah'ın dinleri iradeli ve ile gerçekleşir. Kullanılırken rıza ve sevgi ile nitelenmez. Kabe, dilimeyi güç konumuna taşımış. Meşiyeti, kudret anlamına taşımış. Hatta onu zorlama noktasına getirmiştir. Bu yüzden ona göre iradenin gücü zorlamaya gerektirir. İrade zorlaman gerektirir. Halbuki bu konuda esas olan şudur. Sevgi ve öfke, sevgi ve katap, Kulların fiili ile gereklilik kazanan iki anlamdır. Evet, yukarıda ne demişti? Allah'ın fiili, irade ve niteleme, dileme, dileme, ile nitelendirilir. Allah irade etti, Allah bile bilinir. Allah sevdi, fiilini sevdi, Allah razı oldu. Allah'ın fiil hakkında kullanılamaz demişti. Ee, sevgi ve öfke kulların fiili ile gereklilik kazanan iki anlamdır. Yani Allah kulun fiili iyidir, kulun, fiil kötüdür. O kulun fiili kötüdür. Bu kulun fiil için anlam kazanır. Oysa neşiye böyle değildir. Allah'ın neşiyeti böyle değildir. Çünkü kulların fiillerinde dilemeyi gerektiren bir anlam yoktur. Dolayısıyla kullar fiillerinde zorlanmış değildir. Ama dileme ile rıza ve temenni anlamı kastedilirse, irade kelimesi geçtiği zaman onunla rıza ve temenni etmek anlamı kastedilirse, durum değişir. E Allah'ın rızası vardır diye kullanılabilir ama Allah temenni ediyor diye kullanamaz. O yüzden e, irade kelimesi, eşiyet kelimesi geçiyorsa ayette haliste, onun hangi anlamda, mutfak anlamdan var, özel anlamdan mı kullanıldığına bakmak gerekir. Şahit de yaşadığımız alemde insan razı olmadığı ve sevmediği bir şeyi yapabilir. Yaşadığımız şu dünyada insan razı olmadığı, sevmediği bir şeyi yapabilir. Ve yaptığı olur. Ama istemediği bir fiilin varlığı mümkün değildir. Yani şurada e, gerçek manada diye bir ekleme var Bekir Toparov hocanın çevirisinde. E, i̇stemediği bir fiilin gerçek anlamda yani kendi rızasıyla olması mümkün değildir. E, i̇nsan razı olmadığı şeyi e, zorla hiç bırak yaptırabilirsiniz. Sevmediğiniz şeyi de zorla yaptırabilirsiniz ama bir fiili gerçek anlamda istemiyorsa e, e, onu gerçek anlamda istiyor gibi söyleyemezsiniz. Herkese irade anlamı mutezileye göre fiilden öncedir. Bize göre fiilde de eş zamanlıdır. Bunun sebebi ne? Mutezileye göre İrade fiilden öncedir. Bizi göre irade fiilde eş zamanlıdır. E, fiilden önce olması anlamsızdır. Yani Fiilden önce olması anlamsızdır. Daha önce açıklamıştı. İrade veya kudret bunlar arazdır. İki zaman diliminde varlığını sürdüremez. Önce ise, fiil gerçekleşirken kaybolur. Bir açıklamıştı. Rıza, razı olmak, öfke, kadatlanmak, muhabbetle istemek ve benzeri yaygın gelenekle daima fiilden sonra olur. E, burası da önemli. Bir şeye razı olmak, bir şeye öfkelenmek, bir şeyi sevmek, bir şeye nefret etmek gibi bu duygusal durumlar yaygın olarak daima fiilden sonra olur. Fiil gerçekleştikten sonra ortaya çıkar. Oysa e, fiil, kudret fiil eş zamanlı gerçekleşir. Bu duygusal şeyler fiilden sonra gündeme gelir. Bundan dolayı şu cümleyi kuruyor. İstemediği bir fiyatın varlığı mümkün değildir. Kâbi şu ayeti ve benzerlerini denil getirmiştir. Allah sizin için kolaylık ister. Yine Allah şöyle buyurmuştur. Allah sizin için zorluk istemez. Halbuki küfür en zor şeydir. O halde Allah'ın kul için küfür dilemesi mümkün değildir. Bu Kabe'nin görüşü. Kabe'ye şöyle cevap verilir. Maturide şöyle cevap veriyor. İrade bu bağlamda izin vermek. Yani şimdi şöyle. Burada mütercim isteme şeklinde anlama teke düşülmüş. Ama maturide, bu iradenin yerine göre anlam değişikliği olacağını yukarıda anlatmıştı. O yüzden burada bakmak gerekir. Buradaki irade hangi anlamda? O yüzden e, sıra işten sonraki şu ekleme kısım mütercimin sabitlenesi Bana göre irade kalsa daha akış iyi, iyi olabilir. İrade bu bağlamda izin vermek, mübah kılmak ve ruhsat vermek anlamlarına gelir. Yani isteme değil. İrade izin vermek, mübah kılmak, ruhsat vermek anlamlarına gelir. Allah sizin için kolaylık ister. kolayla verir, kolayla mübah kılar, kolayla fırsat verir, kolaylık yapmanızı ister bu anlamda. Allah sizin için zorluk istemez. Allah sizin için e, zorluk istemez. Yine buradaki anlamlarda izin vermek, mübah kılmak, fırsat vermek. Bunlardan da bunların da iman olayıyla hiçbir alakası yoktur. Yani izin vermek, mübah kılmak, fırsat vermek bunların da iman olayıyla hiçbir alakası yoktur. Güçlük dilememe de öyle. Öte yandan irade her iki anlamda da yani dileme ve izin verme anlamında olsaydı doğru olan anlam şu olurdu. Onlar iman eden bir topluluktur. Mu? Onların Allah'ın irade ettiğinden başka türlü davranmalar söz konusu değildir. Eğer kafirle ilgili olarak imanı dileseydi imandan başkası gerçekleşmezdi tıpkı hakkında imanı dilediği kimsede imandan başkasının gerçekleşmediği gibi Allah kimi doğru yola iletmek isterse ayeti bu mimade anlaşılmalıdır. Şimdi şu alt tarafa bu anlamları çizdim. irade dediğim zaman izin vermek, mübak kılmak, uçak vermek gibi anlam değişebiliyor yerine göre. Bunların iman olayıyla alakası yoktur. Güflük dilememe de öyle. Öte yandan irade her iki anlamda da olsaydı, doğru olan anlam şöyle vurdu. Onlar iman eden bir topluluktur. Onların Allah'ın irade ettiğinde başka türlü davranmalar söz konusu değildir. Zaten iman eden bir topluluktur. Onların Allah'ın irade ettiğinde başka türlü davranmalar söz konusu değildir. Allah'ın iman ettikleri için iradesine, emirlerine uyarlar. Eğer kafirle ilgili olarak iman dileseydi, imandan başkası gerçekleşmezdi. Tıpkı hakkında imanı kimse de imandan başkasının gerçekleşmediği gibi. Allah kimi doğru iletmek isterse, ayeti de bu mü'malde anlaşılmalıdır. Bu anlayışı şu ayette desteklemektedir. Allah onlara ahiretten yana bir nasip vermek vermemek istiyor. Şu ayette ise müminler hakkında açıklama yapıyor. Allah müminler için ahireti istiyor. Bu ayet şunu göstermektedir. Allah kim için iman bilini istemişse, onun için ahireti istemiştir. Kimin için istememişse ahireti istememiştir. Bunlar daha önce geçmişti. E, kişi iradesiyle iman tercih ederse Allah onun için iman istemiş oluyor. Kişi iradesi ve küfrü istemişse Allah da o kişi için küfürle ilgili ahirete cehenneme düşeceğine irade etmiş oluyor. E, yine Kâbi Allah'ın kullarına zulüm bileyecek değildir. Ayetini de delil getirmiştir. Allah kullarına zulüm edecek, zulüm bileyecek değildir. Şeyh Allah ona rahmet eylesin matkı şöyle demiştir. Biz de öyle düşünüyoruz. Allah kullarına zulmetmez. Biz de öyle düşünüyoruz. Bir kimse kendisine düşmanlık yapan veya çirkin ve kötü şekilde zulüm işleyen kimseye düşmanlık yapmak isterse o kimse için zulüm değil, adalet işlem Allah kullarına zulmetmez. Bir kimse kendisine düşmanlık yapan ve çirkin ve kötü şekilde zulüm işleyen kimseye düşmanlık yapmak isterse, o kimse için zulüm değil, adalet istemiş olur. Nitekim allah Teala şöyle buyurmuştur. Biz gökyüzünü, yeryüzünü ve ikisi arasındaki de boş yere yaratmadık. Sonra allah Teala Kur'an hakkında şöyle buyurmuştur. Ona önünden de arkasından da batır gelemez. Bunları niye örnek veriyor? Ya bu kadar örnekten sonra kişi e, Allah'a düşmanlığı, List gibi veya kafirler gibi seçerse, kötü zulüm fililerini yaparlarsa o kişilere düşmanlık yapmak, onlara cehenneme atmak, onlar için cehennem istemek, zulüm değil adalet olur. E sonra Allah Teala Kur'an hakkında şöyle buyurmuştur. Ona önünden de arkasından da batıl gelemez. Onda şüphe yoktur. Allah burada belli bir şeyi batıl olarak isimlendirmiştir ama o şeyin yaratılmasının batıl olarak isimlendirmiş değildir. Allah bir şeyin yaratılmasını batıl olarak isimlendirilmiş değildir. Benzer şekilde Allah'ın kâfirden batıl ve zalim şekilde küfür fiilinin çıkmasını dilemesi, kulları için zulüm dediği anlamına gelmez. Allah'ın kâfirden batıl ve zalim şekilde küfür fiilinin çıkmasını irade etmesi dilemesi, kulları için zulüm dilediği anlamına gelmez. Bunun tevhide şu ayettir, Rabbin kullarına zulmedici değildir. Sonra üzerinde düşünülecek olursa bunun mümkün olduğunu anlarız. Zira Allah'ın olacağını bildiği şeyi dilemesi adalet olur. Allah'ın olacağını bildiği, bu daha önce de geçmişti. Yani bilmek Allah biliyor ama olacağı biliyor yani o anlamda. Allah'ın olacağını bildiği şeyi dilemesi adalet olur. Çünkü Allah onu iş, işlemediği bir şey için cezalandırmayı değil, onun fiilinin, işlediği şeyin karşılığını dilemiş olur. Şuradaki ayetlerle bağlantılı. Allah kimi doğru yola iletmek dilerse, bu kişinin iyisi terbiye edip iyiye yönelmesi veya Allah onları cezalandırmak istiyor şeklindeki ayetler üzerinde düşünecek olursa bunların Allah'ın olacağını bildiği şeyi dilemesi adalet olur. Çünkü Allah onu istemediği bir şey için cezalandırmayı değil, onun fiilinin karşılığını dilemiştir. Bilmesi, olacağı şeyi bilmesi, malum bilmesi. Sonra Kâbi'ye Hazreti Peygamberin müşriklerin yenilmesini istemesi hakkında soru sorulmuş. O da cevap olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun kendisine çağırdığı şey üzerinde düşünmeler için yaptığını söylemiştir. Hakih Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir. Yenilik taat mıdır yoksa günah mı? Yani savaşta yenilmek. Taat mıdır, günah mı? Müşriklerin düşünmeye başladıkları ana kadarki halleri de gizan. Taat mı yoksa günah mıdır? Ki bu halde günah üzere devam edilmesi söz konusudur. Yani kişi iman edinceye kadar müşrikse eğer o aradaki müşriklik dönemi günah üzere olmasının anlamındadır. Kabe'nin bu soruya günahtır demesi gerekir. Şu halde günahı kastetmeksizin ve bazı faydalar için yenildiği istemek cahizdir. Yani Günahı kastetmeksizin, günah olmasını arzu etmeksizin bazı faydalar için yenildiği istemek caizdir. Hazreti Peygamber'in müşriklerin yenilmesini istemesi hakkında sormuş, o da Hz. Peygamber bunu kendisine çağırdı şey düşünmeler için yaptığını söylemiştir. Fakih şöyle demiştir, yenilgi taat mıdır yoksa günah mı? Müşriklerin düşünmeye başladıkları ana kadarki halleri de herkese taat mı, günah mı ki bu halde günah üzere devam edilmesi söz konusudur. Kabe'nin bu soruya günahtır demesi gerekir. Şu halde günahı istin ve bazı faydalar için gelinci istemek caizdir. Şu ayetteki durum da bunu benzemektedir. Ben istiyorum ki hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenesin. Buna göre günah olan fiili günah işleme kastı olmaksızın dinlemek caizdir. Benzer şekilde müminlerin büyük günahları günahkarlarından fiiller olarak sürdür eder. Onlar Allah'a isyanı dilememiş olsalar da işledikleri günahtır. Müminlerden de günahlar, fiiller ortaya çıkar. Onlar Allah'a isyanı dilememiş olsalar da fiilleri günahtır. E, ama Allah'a isyanı dilerlerse günah işlerken çarpı olurlar. Bu demek oluyor ki failinden günah olan olarak südür eden fiili dilemek doğrudan günaha dilemek gibi değildir. Allah'ın kâfirden günah olarak sudur etmesi için kâfirin dile, fiilini dilemesi de böyledir. Ya da çirkin bir sövmek olması için kâfirin sövmek fiilini dilemesi, doğudan ve günah istemesi gibi değildir. Sonra kâbi Hazreti Peygamberin Sallallahu Aleyhi ve sellem, müşriklerin yenilmesine razı olmasını gündeme getirerek karşı görüş beyan etmiştir. Çünkü ona göre böylece Hazreti Peygamber örneğinde rıza ve dilemenin ayniliği ispatlanmış olacaktır. Ancak bu istiklal temelsizdir. Zira onların yenilmesi Hazreti Peygamber veya Allah Teala içinde değildi. Bu yüzden bu yenilgiyle ilgili olarak Hazreti Peygamberin rızasından veya rızasızlığından bahsedilemez. Sonra Kâbiye şöyle bir itiraz yönetilmiştir. Allah'ın kullarının çoğu ilgisini istemesiyle küfre girmiş ve kâfir olmuştur. Allah'ın kullardan çoğu İblis'in istemesiyle üfle girmiş ve kafir olmuştur. Halbuki Allah onlardan taatı dilemiştir. Dolayısıyla İblis'in iradesi Allah'ın mülk ve hükümranlığında Allah'ın iradesinden daha etkili olmuştur. Yani Kavi'ye böyle bir iddia yönetilmiştir. Kavi buna rıza, sevgi, öfke ile cevap vermiştir. Yani Allah bunların arasındaki fark olduğunu söyleyerek cevap vermiştir. Yani dilemenin bu anlamlara geldiğini söylemiştir. Nitekim biz dileme ile bunlar arasındaki farkı daha önce açıklamıştık. Fark ne? İrade her zaman e, bu anlamlardan birine sabitlenmez. Bunlardan biri anlamına geldiği zaman da her zaman Allah'ın bunu e, her şeyi istediği anlamına gelmez. Allah iyiliksel rızası vardır, kötü bir yere sevgisi vardır, kötü bir gibi. Biz bu farkı daha önce açıklamıştık. Şöyle ki bir insan bir fiile razı olur veya öfkelenir. Ama bu rıza ve öfkesi fiili yaparken olmaz. Bir insan bir fiile razı olur veya öfkelenir. Ama bu rıza ve öfkesi fiili yaparken olmaz. Ama yukarıda geçmişti rıza ve öfke gibi şeyler fiilden sonraki bürokusel durumlarda ama bu durum irade ile ilgili olarak imkansızdır. İradenin fiille eş zamanlı olması zorunludur. İrade fiil ile eş zamanlı olduğu için e, bu belirlenir ama özel öfke gibi şeyler, fiilden sonraki şeylerdir. Şu halde iradenin eylem kınvanın ortaya çıkaracağı bu anlamda fiilin şartı olduğu sabit olmuştur. İrade eğer olmadığı durumda kişi mecbur zorla yapıyor, anlamı kullanılıyorsa, orada iradeden bahsetmek gerekirecektir. Diğer türlü kişi mecburen yapmış olur. İhtiyar sahibi kimsenin fiili iradesiz olmaz. Özgür, hür, seçim sahibi birinin fiili iradesiz olmaz. Yine biz Allah'ın iman etmeyeceğini bildiği kimseyi sevdiği veya ondan razı olduğu düşüncesini kabul etmiyoruz. Allah'ın iman etmeyeceğini bildiği bu şeytanın başka terfileri sevdiği bunları sevdiği veya onlardan razı olduğu düşüncesini kabul etmiyoruz çünkü sevgi ve razı fiille yani Allah'ın emrettiği şeyi yapmakla gerekir fiil işlemeyen kimseyle ilgili olarak Allah'ın sevdiğini razı olduğunu söylemek imkansızdır yani iman etmeyen iyilik etmeyen biriyle ilgili olarak Allah'ın onu sevdiğine razı olduğunu söylemek imkansızdır. İradeye gelince onu daha önce açıklamıştık. Allah örneğin yani irade yaratma anlamında her şey yaratır diye kullanabiliriz. Ama Allah irade eşittir, rıza anlamında Allah her şeye razıdır diye kullanamayız. Bu konuda yaygın gelenekte esas olan şudur. Şimdi gene bu kelime tekrarlandı. Herhalde bu dövdüğümüz sefer. Müslümanların arasındaki çoğunluk mütevakkülün aktardıkları kültür geleneğinde yaygın gelenekte esas kabul olan şudur: fiil iradeli, zorunlu veya sehven gerçekleşir. Bir fiil, eylem, bir davranışta bulunmak, bu ya irade ile gerçekleşir, ya mecburen, zorunlu olarak gerçekleşir veya sehven, yanlışlıkla gerçekleşir. E, fiilin bu üç şekilden biriyle gerçekleştiğini insanlar arasında genel kabul görmüştür. Yüce Allah'ın kulun fiilinde zorunluluk ve bilinçsizlikle sehbi, sehbiyle nitelenmesi mümkün değildir. Allah'ın fiillerinde zorunlu olarak fiilde bulunduğu veya sehben yani fiilde bulunduğu nitelendirmesi Allah için kullanılması mümkün değildir. Fiil üç şekilde olur. İradeli, mecburen, zorunlu veya sehben, Allah'ın sehben veya zorunlu olarak yaptığı nitelenmesi Allah için mümkün değildir. Dolayısıyla Allah'ın irade ile, irade sıfatıyla, iradesiyle yaptığı sabit olmuştur. Halbuki muhtezilerin Allah'a irade konusundan nispet ettiği yekale anlam, alemin yok iken zorunluluk olmaksızın var olduğudur. Şimdi bu, burayla buraya ilgili bilgi notu yazdım daha rahat anlaşırsın diye. Muhteziliye göre Allah zatıyla mürit değildir. Hadis bir irade ile mürittir. Muhteziliye göre Allah'ın e, irade sıfatı ezeli bir sıfat değildir. Gene muhtezu göre Allah zatıyla mürit irade eden değildir. Zatıyla olmadığı için hadis sonradan ortaya çıkan bir irade ile. Yani buraya aksen, matur gidiyor ki Allah'ın fiili, sehid ile denemez, zorunlu olarak yatıyor denemez, geriye iradeni yaptığı kalır. Bu yüzden Allah e, irade ile nitelenmesi, irade sıfatıyla nitelenmesi gerekir. Halbuki mutezile Allah'a irade nispet ederken, e, alemin yok iken zorunluluk olmaksızın var olduğu anlamında alem ortaya çıktığı anlamında o kadar bir irade atfeder. Allah irade etti, alemi yarattı. Allah mürit oldu, alemi yarattı diye bir cümle kullanamaz. Ee, zorunluluk gerekmeksizin alem var olduğu anlamında ona bir irade atfeder. Ne var ki? Bu anlam, yani irade anlamı, alemdeki her varlıkta bulunur. Yani her insanda irade vardır. Dolayısıyla onların öğretisine göre İnkar etmelerinin, ilahi iradeyi, Allah'ın iradesini inkar etmelerinin bir dayanağı yoktur. Her insan için iradeyi atfedip, insanlar özgürdür diye iradeyi atfederken, Allah'a atfetmemelerinin bir anlamı, bir dayanağı yoktur. Sonra Kâbi şöyle demiştir, İblis'in iradesi temennidir ve kullar kafir olmamayı de kafir olmazlardı. Ama Allah boyun eğdirmek suretiyle kafirleri engellemeye güç yetirir. Şimdi burası önemli. Kabe diyor ki Allah boyun eğdirmek suretiyle kafirleri zorla küfürden engellemeye güç yetirir. Yani kafir birini kudretiyle engelleyip zorla Müslüman yapabilir. Küfürden engelleyebilir. Buna gücü yeter diyor. Aktarıyor bu görüşünü. Fakih şöyle demiştir. Biz ona doğru söyledim diyoruz. Ne var ki irade galibiyet gerektirirken temenni gerektirmez. Doğru söyledin dedi. Allah'a irade ile alakalı şey ama temenni kelimesini Allah için kullanmazlar. Hatalı. Burada anlatmıştık. Temenni Allah için kullanamaz demiştim. Oraya atın diyor ki. İrade galibiyet gerektirirken irade olması, onun yüce olması, hiçbir şeye muhtaç olmaması anlamında varken temenni anlama Allah şık kullanamaz. O halde Allah'ın düşmanının yani iblisin temennisini, Allah'ın iradesine nasıl galip gelmiştir? Kabe'nin Allah bük yetirir ve boyun eğdirir. Allah kudret sahibidir, güç sahibidir, boyun eğdirir. Böylece müminlerin iman etmesini sağlar değil değildir Şuradaki ne demişti kafirleri e, kafirlerin iman etmelerini sağlar türünden sözleri şaşkınlık ve üzperdi ürünüdür İmanın zorlama ile gerçekleşmesi asla mümkün değildir Burası önemli çok önemli niye önemli şurada kafir ne diyor Allah e, oyun eğdirerek kafirleri engellemeye yüzü yeter diyor Kafiri engeller inkar etmez. inkar etmeyince de iman edebilir. Buna Allah'ın gücü yeter diyor. Bu şaşkınlık ve ürperti ürünüdür. Böyle bir şey nasıl söylenebilir? Böyle bir şey nasıl ileri sürülebilir? Niye? Çünkü imanın zorlama ile gerçekleşmesi mümkün değildir. Sen nasıl Allah kafiri engellerde iman getirmiş diye söyleyebiliyorsun. Bu şaşılacak bir sözdür. Ürpertir gerektirir veya ee, Bekir Toporoğlu'ca bunu çiğlik diye söylemiş. Nasıl böyle basit bir şey söyleyebiliyorsun? Çünkü imanın zorlamayla gerçekleşmesi asla mümkün değildir. Sonra Kabiye şöyle denilebileceğini ifade etmiştir. Sonra Kabe şöyle denilebileceğini ifade etmiştir. Sen kölesini, Kendisinin dilemeyeceği bir şey yapmaktan engelleyebilecek iken engellemeyen bir hakim gördün mü? Bunu Kâbi söylüyor. E, verdiği örnek şu. Bir kölesi var. O köle efendisinin dilemediği bir şey yapmaktan efendisi onu engelleyemiyorsa e, sen o engelleyemeyen o efendiye hakim denilmesini kabul eder misin? kölesini kendisinin dilemediği bir şey yapmaktan engelleyebilecek iken, buna gücü varken engelleyemeyen birine hakim denildiğini gördüm. Kabe'yi böyle bir engellemenin cebir zorlama olacağı ile karşılık vermiştir. Sonra kendisi cevap vermiştir. Böyle bir engelleme cebir zorlama olacağı ile karşılık vermiştir. Ancak bu cevap yanlıştır. Çünkü bize bir Allah o şeyi biler. Engelleme ise dilenen şeyin şartlar arasında yer almaz. Yani Allah sevmediği ve kötü gördüğü şeyi dediler. Sonra Kâbi şöyle demiştir. E, burayı irade eder dememiz gerekiyor. Ee, i̇rade etme farklı anlamları var. Kâbi şöyle demiştir. Hakim, birinin kendisinin dilemediği bir şeyi yapan kula engel olmaması iki şekilde gerçekleşebilir. Hakim birisi var. Dilemediği bir şeyi yapan kuluna engel olmaması iki ihtimal kapsamında olabilir. Bir, ya engel olmayı dilemez ya da bir tür tedbir gereği engellemek kendisi için caiz olmaz. İki ihtimal olabilir. Şeyh Allah'ın rahmet edilmesi, matur şöyle demiştir. Engel olmamanın sebebini şahit üzerinden arayıp değerlendirirsen, onun ya ona güç yetirememe ya da onu yapmayı dilememe olduğunu görürsün. Engelleme imkanı varken engelleyemiyorsa, yani bunu şahit bu yaşadığımız âlemde örnek ararsak iki şekilde görürsün. Ya ona güç yetirememe durumu vardır ya da onu yapmayı dilememe olduğunu görürsün. Kâbi iradenin engellemeyi gerektiren türü de vardır demiştir. Bu da engellemenin gerçekleşirse... Kendi kendine değil bir illet sebebiyle gerçekleştiğine delalet eder. Söz konusu illet sorumluluk gerektirilirse işte engellemeyi güç yetiremeyen odur. Gerektirmez ama haddi aşmayan bir boyun eğdirmeye sahipse bize bile bu kabinin kabul edemeyeceği bir şeydir. Yaygın geleneğinde dışındadır. E, burayı alışılmış da yaygın diye çevirdim. Çünkü bu 5-6 kere tekrarlandı. Bilimsel olarak tekrarlanıyor. Yine Kabe, Allah kimi doğru yola iletmek isterse, ayetine dayanılarak yapılan itiraza şöyle cevap verir. Burayı okuyup bitirelim. Kabe, Allah kimi doğru yola iletmek isterse, ayetine dayanılarak yapılan itiraza şöyle cevap verir. Bu ayetin yorumu maruftur. Bu ayetin yorumu maruftur, bilinir. E, bu maruftur, özellikle üstüne yazdım. Çünkü maruf kelimesi üzerinde tartışma var aşağıda. Kavram tartışıldığı için kavramı aynen kurmak tercih sebebi. Bu ayeti yorumu maruftur. İle, ileride maruftur tartışma soracak. Kim Allah'a itaat ederse, Allah ona taatına ödül olarak başkasının yapmayacağı müdürlüklerde bulunur. Onun şerefli isimlerle isimlendirir ve onunla ilgili yüce hükümler verir. Böylece bu kişinin kendisine olan yönelişi artar. Nitekim Allah Teala bu okuduğumuz kısımlar Kabe'nin görüşleri. E, nitekim Allah Teala, Allah doğru yola girenlerin hidayetini artırır. Kim de Allah'a isten ederse Allah ona zikredilen şeyi vermez ve anlatıldığı gibi onun kalbini sıkıp daraltır. Ancak Allah bunu başlangıçta hiç kimseye yapmaz. Buna yukarıdaki zikrettiğim ayet ve şu ayet delil teşvik etmektedir. Allah verdiğimiz ellerle ancak günahkarları saptırır. Sonra Kabe şöyle demiştir. Bunun başlangıçta, yani başlangıçta Müslüman olmadan önce ve kişi dostluk ve düşmanlığı hak etmeden önce, yani Allah'ın dostluğu ve Allah'ın düşmanlığını hak etmeden olması iki sebebi bina, binaen düşünülemez. Bir, Allah'ta gereksiz tolerans ve trafikirlik bulunmaz. İki, Köleleri arasında küçücük bir ayrım yapan kimse onlardan hiçbirini kınayamaz. Burası Kabe'nin görüntü. Şey şöyle demiştir. Kabe'nin söz konusu ayetle ilişkili olarak ayetin yorumu maruftur iddiasına gelince. Bu iddia onun maruf ve münkeri bilmediğine ve hikayeyi ters ettiğine delalet eder. Allah kimi doğru yola etmek isterse ayetine dayanarak yapılan itiraza şöyle cevap verir. Bu ayetin yorumu maruftur. Kim Allah'a itaat ederse Allah ona taatına ödül olarak başkasının yapamayacağı lütuflarda bulunur. Onu şerefli isimlerle isimlendirir diye devam etmişti. Kabe'nin söz konusu ayetle ilişkili olarak ayetin yorumu maruftur iddiasına gelince bu iddia onun maruf ve münkeri bilmediğine ve hikayeyi ters yüz ettiğine derecede eder. Sonra Kabe'nin bu ayeti kişinin kelime-i şehadet getirip, Müslüman olduktan sonraki zamanıyla ilişkilendirmesi hatadır. Ayeti kişinin kelime-i getirip, Müslüman olduktan sonraki zamanıyla ilişkilendirmesi hatadır. Allah kimi doğru yola iletmek isterse, ayetine o kişi İslam'ı seçtikten sonra, Allah onu doğru yola iletir diye yorum yapmıştı. Kabe'nin bu ayeti kişinin kelime-i şehadet getirip Müslüman olduktan sonraki zamanıyla ilişkilendirmesi hatadır. Çünkü ayette Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun gönlünü İslam'a açar buyurmaktadır. Dolayısıyla Allah kişinin kalbini açtığı için ona İslam'ın nispet etmekte, Müslüman olduktan sonra kalbini açtığını söylememektedir. Sonra bundan daha vahimi Kâbe'nin Allah'a karşı böyle bir şeyin yani kişinin kalbin İslam'ı açmasının gereksiz tolerans ve tarafkirlik ve kendisinin üzerindeki hal olacağını söyleyerek cüretkârlık yapmasıdır. Allah böyle yapmaz. Yaparsa yani bu tarafkirlik olur. Tolerans olur. Kayırmacılık olur demesi cüretkârlıktır. Çünkü kişiliği benliğindeki böylesi bir cüretkârlıktan ibaret olan kimsenin kendini açığa vurmayacağı, belli etmeyeceği ve mergul kalmadığı şeylerle kendi kendine karşı çıkmayacağı bilinmektedir. Ne var ki Allah'a bilmemekle cezalandırılmış. Yine zındıklık doğuran mezhebini kur kurmak için Allah'ın kitabını asıl anlamından uzaklaştırmakla cezalandırılmıştır. Allah tarafından yardımsız bırakılmaktan Allah'a sığınırız. Şu kısım Kâbi hakkında söyleniyor. Benliğindeki böylesi bir cürekarlıktan ibaret olan kimsenin kendini açığa vurmayacağı, cürekarlığına ortaya çıkmayacağı ve mecbur kalmadığı şeylerle kendi kendine karşı çıkmayacağı bilinmektedir. Ne var ki Allah'ı bilmemekle cezalandırılmış. Yine zındıklık doğuran mezhebini kurmak için Allah'ın kitabını asıl anlamından uzaklaştırmakla cezalandırılmıştır. Allah tarafından, yardımsız bırakılmaktan Allah'a sığınırız. Sonra Kavi'ye şöyle sorulur. Müslüman olan kimse, Müslüman olduğu sırada kalbi ona açılmış, küfürde ısrar eden kimse, küfür sırasında kalbi dira atılmış mı? Yoksa Müslüman ve kafir, kalplerinin açılmışlığı ve darlığı yönünden aynı mı? Müslüman olan kimse, Müslüman olduğu sırada kalbi ona açılmış, Küfür de ısrar eden kimse, küfür sırasında kalbi daraltılmış mı? Yoksa Müslüman ve kafir, kalplerinin açılmışlığı ve daralılığı yönünden aynı mı? Kabe ikisi aynıdır. Cevabını verecek olursa, Müslümanlık veya küfür o, olsun, dininin başlangıcını hatırlayan nezdinde, Kabe'nin bu sözünün yalan, yanlış olduğu açıklığa çıkar. Dinin başlangıcı yani. İslam'a girmeden önce ki durumunu bilen bir kişi, o Müslüman olma arındaki durumunu bilen kimse açısından Kabe'nin sözünün yanan olduğu, yanlış olduğu anlaşılır. Sonra Kabe her Müslüman ve kafirin Allah'tan e, olduğunu bildiği şeyi haktan uzaklaşarak, uzaklaştırarak ve alıkoyarak, gereksiz, hoşgörü ve tarafkirlik olarak isimlendirmiş, böylece cüretkarlığına ve sefirliğine açığa vurmuştur. Sonra Kâbi'ye şöyle sorulur, Allah'ın imandan sonra dilediği şey yani mükafat ve sevap dinde kolaylık sağlama mıdır? Veya küfürden sonra mahrum ettiği şey yani mükafat ve sevap dinde zorlaştırma mıdır? Yoksa böyle bir kolaylık sağlama ve zorlaştırma söz konusu değil midir? İmandan sonra dilediği şey yani iman edenlere sevap vermeyi, cennete koymayı dilemesi dinde kolaylık sağlamak tamıdır? Küfürden sonra mahrum ettiği, yani cennet küfre girdiği için cennetten mahrum etmesi, cehenneme atması dinde zorlaştırma mıdır? Yoksa böyle bir kolaylık sağlamak, zorlaştırma söz konusu değil midir? Kabe böyle bir şey söz konusu değildir derse şaşkınlığı ortaya çıkar. imanın imanı mükafatın veya küfrün cezanın esası ve gerekçesi kılma durumu düşer. Yani mükafat imandan dolayıdır, ceza da dolayıdır. Bunu kabul etmemişse, o zaman imanın mükafatın, küfür cezanın esası gerekçesi kılma durumu ortadan kalkar. Böyle bir şey vardır derse, Allah'ın din bakımından kendisi için daha faydalı olan şeyi vereceği şeklindeki asla öğretisinin aleyhine hükümde bulunmuş olur. Böyle bir şey vardır derse, o zaman kendi asla öğretisinin zıttına konuşmuş, kabul etmiş olur. Sonra Kabe'ye şöyle sorulur, sen iman ettikten ve mümin olduktan sonra inkar edip kafir olanı gördün mü? İman ettikten, mümin olduktan sonra inkar edip kâfir olanı gördün mü? Veya sana böyle bir şeyin haberi geldi mi? Ya da tam tersi, küfürden sonra iman edini, kafirken iman edini gördün mü? Kabe'nin bu soruyu evet duydum ve bana böyle bir haber geldi demesi gerekir. Bu kez şöyle sorulur, sevap, e, mükafat vermek veya vermemek, ayette zikri geçen göğüs açma, göğsü daraltma mıdır, değil midir? Hayır değildir cevabını verirse, Allah'ın verdiği sözü tutmadığını ve haber verdiği şeyde yalan söylediğini iddia etmiş olur. Evet derse şöyle söylenir, kula bu faydaları sağlamada Allah'ın ne karı vardır? Onun göğsünün daraltmasında ne zararı vardır? Artık Kâbi ister göğsü açmayı mükafat, ister e, göğsü daraltmayı ki ceza olarak görsün, ister göğsü etmeyi açmayı, gereksiz müsamaha ve tahrafkirlik alıkoyma ve engelleme olarak isimlendirmek suretiyle e, iman-küfür öncesinde bu ikisini imkansız görsün, fark etmez. Allah'tan böyle bir sonuçta oran görüşten bizi korumasını dileriz. Burada bırakalım, e, sayfa kaç oldu? 377'de iradeyle ilgili çeşitli meselelerden haftaya Perşembe aynı saatte devam etmiş olur.